Daha önce olası robot kombinasyonlarının birkaçını kullanarak küçük bir robot topluluğu meydana getirmiştik. Şimdi biraz daha geriye gidelim ve yalnızca bir kafa ve bir gövdeden oluşan robot alıştırmasına tekrar göz atalım. İki kafanız ve iki gövdeniz varsa 2x2 yani toplam 4 farklı robot yapabilirsiniz. Bunu bir film için oyuncu seçimi örneği olarak düşünebiliriz. Seçebileceğimiz 4 farklı oyuncu var. Ama kadro 3 kişiydi. Oyuncularımıza isimler verelim. Ayşu, Buğra, Cansu ve Deniz. Kısaltılmış olarak A, B, C ve D olarak yazıyorum. İşte burada ilginç bir soru ortaya çıkıyor. 4 oyuncudan sadece 3'üne sahip kaç farklı kadro oluşturulabilir? Unutmayın, kaç farklı oyuncu kombinasyonu olduğunu bulmak için her seferinde seçim sayılarımızın çarpımını almalıyız. İlk oyuncumuz için 4 farklı seçim yapabiliriz. İkinci oyuncu için 3, üçüncü oyuncu için ise 2 farklı seçim yapabiliriz. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 eşittir 24 farklı oyuncu kadrosu oluşturabiliriz. Şimdi bu 24 kombinasyonunun tamamını listeleyelim. ABC kombinasyonu ilk olarak Aysu'yu sonra Bora'yı en sonunda suyu seçtiğimiz anlamına gelir. Ama burada bir gariplik var. Burada 24 tane farklı kadro yok. Garipliği görebilmek için ikinci kombinasyonu inceleyelim. Önce Aysu, sonra sırasıyla Cansu ve Burra seçilmiş. Yani ilk iki kadroya aynı kişiler farklı sıralarda seçilmişler. Bu durum ilk kutudaki diğer kombinasyonlar de geçerli. Bunların hepsi aynı kadro. Sadece kişilerin seçilme sıraları değişik. Bu yüzden ilk kutudaki bütün kombinasyonlar aslında bir kadro olarak kabul edilmeli. Benzer şekilde ikinci kutuda Ay Su, ve Deniz'den oluşan bir kadroyu içeriyor. Yani kadroların toplam sayısı aslında kutu sayısı kadar. Peki kaç tane kutu var? Her kutuda 6 tane kombinasyon olduğuna göre 24 bölü 6 eşittir 4 adet kutu var. Demek ki 4 farklı kadro olabilir. Peki ne için her grupta 6 dizi var? Neden 3 veya 4 değil? Sıradaki alıştırmada bu problemi daha iyi anlayabileceğiniz örnekleri ele alacağız. İyi eğlenceler.